Traktor timde, traktor işgalcını uzuca misiniz bizden? Təqət Bu şampiyon benim, traktorum benim Bu şampiyon benim, traktorum benim Vurmayar ertəbi, trablisi beni Her <gülüyor> Çekil gırak gırak dur, geldi buraya terakdur. Uşağıları depertop, teriflerin ne derkop? ki utus mah nemene, nemene. Ayaklarım hurur değiller. Al ağzı birlik traktör di bir cihan der. Manchester tanımıram. Köy neğimiz Gelme benim yanıma. Traktör bir tormaz. Vallah bir bizimle. mah bize nefesdir. Timimiz traktör. Cihan bize kafestir. Çöker damar her yerde Türk'le bize kardeş. Dide çopup değrenmek bizlerden taş. Enerjim full. İzimiz deşim deşim gül hiç lul yapıştırıp tirek'ı deşcek toru top bile Estadyomda yortup koştu yere ot bile Türklerin her yerde bilin yokarı kalan adı var Bu şarkı Türk mellerden tiraktır ey yadıkar TİRAK TİRAK TİRAK TİRAK Şampiyon benim filastrum benim Urmiye Erdebil Tahrezim benim